Diyelim ki elimizde geometrik bir seri var, daha doğrusu geometrik bir dizi var. Serilerden biraz daha sonra bahsedeceğiz. Dizi 1 ile başlıyor ve ortak oran 1 bölü 2. Ortak oran bu arada dizide belirleyici rol oynayacak olan ortak çarpandır. 1 çarpı 1 bölü 2 diyelim, 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 yine, 1 bölü 8 ve dizi bu şekilde sonsuza kadar gidebilir. Çünkü sonsuz bir geometrik dizi tanımlıyoruz. Bu dizi göstermek için de, an n1'den sonsuza kadar değerler alabilir ve an eşittir 1 çarpı ortak oran üzeri n-1 ifadesini kullanabiliriz. Yani an 1 çarpı 1 bölü 2 üzeri n-1 olacak. İsterseniz bunu doğrulayabiliriz. Dizinin ilk elemanı 1 bölü 2 üzeri 0. İkinci elemanı 1 bölü 2 üzeri 1. Üçüncü elemanı ise 1 bölü 2 üzeri 2 eşit oluyor. Yani eninci ifade 1 bölü 2 üzeri n-1'e eşit olacak. Diziyi tanımlamış olduk. Şimdi dizinin oluşumuna değil de diziyi oluşturan elemanların toplamına odaklanalım. Yani 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1. 1 bölü 8, artı dizinin sonsuz elemanları. Bu şekilde düşündüğümüzde ise geometrik bir seriyi tanımlıyoruz. Sonsuz sayıların toplamından oluştuğu için de sonsuz geometrik bir seriyi elde ettik. Başka bir deyişle bir seriyi dizilerin toplamı olarak düşünebiliriz. Peki seriyi nasıl göstereceğiz? Toplam işaretini kullanabiliriz. Diyebiliriz ki bu seriyi an ifadesinde, yani 1 bölü 2 üzeri n-1'de, n'nin 1'den sonsuza kadar alacağı değerlerin toplamı olacak. n 1'e eşitken, 1 bölü 2 üzeri 0, 1'e eşit olur. n 2'ye eşitken, 1 bölü 2 olur. n 3'e eşitken, 1 bölü 4 olur ve bu şekilde devam eder. Bu videoda sizlere diziler ve seriler arasındaki farkı göstermek istedim. Böylece bu konuda kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Sonraki videolarda ise serilerin toplamlarından bahsedeceğim ve sonlu bir sayı, sonlu bir sayı elde edip edemeyeceğimizi beraber göreceğiz.